Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Başaklar Ekim ayı sizin için özellikle para finans kazançlar bütçeniz gelir gider dengenize ilgili konulara vurgu yapıyor bu alanlarda önemli farkındalıklar yenilikler ve dönüşümler söz konusu olabilir konu başlıklarımıza bakalım Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda Merkür Terazi burcunda geriliyor bu ay ortalarına kadar 18'inden sonra ilerleyecek Mars ay boyunca 30'una kadar Terazi burcunda ve 6 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay var Sizin para alanınızda Evet Mars Merkür Güneş yeni ay etkisi parayla ilgili bazı hedefleriniz var beklentileriniz var Evet herkesin var parasal kazançlarla ilgili ama sizin belki bir süredir gerçekten burada belki önemli hedefleriniz var veya bu ay, bu konularda ilgili daha görünür etkiler altında olabilirsiniz Merkür gerilemesi gecikmeler yaratıyor biraz belirsizlikler kararsızlıklar da yaratıyor borçlanma konuları alışverişler özellikle parasal işbirlikleri ortaklıklar alacak verecek konuları kredi konuları bu ay bunlar gündeminizde ve bazı gözden geçirmeler de önemli hale geliyor. Ee, Ekim ayı birçok gezegenin artık retrosunu tamamladığı ileri harekete döndüğü bir ay. Merkür de bunlardan biri ama özellikle kolektif gezegenlerimizin de gerilemeleri sona erecek. Bu nedenle biraz böyle yavaşlamalar da var. Hayatımızda gözden geçirmeler de var. İşte terazi yanı, yeni ayı özellikle para konularında Biraz daha durup düşünmeniz, biraz daha detaylara dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 13 derece ve yakınlarında. Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Daha etkili olabilir. Evet, şimdi belki bazı beklentileriniz var. Kazançlarla ilgili, bir işle ilgili çalıştığınız, çabaladığınız, işbirlikleri işte iş var, ortaklıklar var, anlaşmalar, sözleşmeler var veya yapmak istiyorsunuz. Ama burada henüz şartlar olgunlaşmamış olabilir veya içinde bulunduğumuz şartlar yeterince netleşmemiş olabilir veya beklediğiniz gibi gelirler gelmemiş olabilir. Beklediğiniz paralar belki gecikti. Belki belki bazı harcamalar yapmanız gerekiyor, yatırımlar yapmanız gerekiyor. Buralarda çok hızlı hareket etmek bu ay özellikle biraz sıkıntı yaratabilir biraz şartların olgunlaşması gerekiyor biraz e, sabırlı olmak gerekiyor özellikle önemli alışverişlerde yatırımlarda iş projelerinde e, koşulların biraz daha sizin lehinize gelişmesi için e, beklemekte daha güvenli adımlar atmakta fayda var ama şunlar da fark edilebilir Tabii ki e, daha önce hani derler ya evdeki hesap çarşıya uymadı. Hani böyle durumlar da fark edilebilir tabii ki e, bu yeni ay döngüsünde. Yani belki beklediğiniz paraların ya da kazançların hani ne derece doğru olduğunu e, ya da gerçeklerle e, ne oranda uyuştuğunu ya da uyuşmadığını hani bu yeni ay ile beraber bu ay içerisinde fark edebilirsiniz. E, Merkür ayın 18'inden itibaren ilerlemeye başlayacak. Jüpiter yine ayın 18'inde kova burcundaki retrosunu tamamlayacak artık ilerlemeye başlayacak. Ve ayın yılın sonuna kadar zaten ileri harekette. 10 Ekim'de teraz, yine kova burcundaki Satürn ileri harekete dönecek. 6 Ekim'de ise tam yeni ay günü Plüto Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Ancak bir gezegen gerilemesini bitirip de ilerlemeye başlarken önce bir yavaşlar, hız kezer hatta durur ve bu duruma birkaç gün sürebilir e, bu durma enerjisi olarak bizde tabii ki etkiliyor Biz de bir duruyoruz bir yavaşlıyoruz e, zaman da yavaşlayabilir her şey biraz yavaşlayabilir Aslında bu bizim için de bir fırsat yani bir durmak düşünmek bir kontrol etmek e, işte belki eksikleri göreceğiz hataları fark edeceğiz bu süreç böyle bir toparlanma dönemi de olabilir karmik etkiler de olabilir yani hak edişlerle karşılaşma ee, yanlış bir şey yaptıysak mesela bununla yüzleşme e, ya da daha önceden yapılmış olan veya yapılmamış olan bazı konuların fark edilmesi Bunlar da mümkün işte e, buna bir fırsat vermek gerekiyor en azından ayın 20'sine kadar olan süreçte e, günlük hayatımız böyle bir yavaşlarken duraklarken Biz belki parasal kazançlarımız belki iş projelerimizle ilgili alanlarda e, bazı şeyleri fark edeceğiz Buralardaki eksikleri tamamlayacağız, düzenlemeler yapacağız ve gezegenler ileri harekete dönüp hızlandıkça bizim de e, hayattan beklentilerimiz, işte e, planlarımız, projelerimiz daha rahat ilerlemeye başlayacak. Hedeflerimize daha rahat kavuşabileceğiz sevgili Başaklar. Ve ayın 20'sinde Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunayda zaten 8. evinizde yine finans konuları, para konuları ama biraz daha belki borçlar, krediler hisseli paralar ortaklı işlerinizdeki parasal alışverişler eşinizin kaynakları eşinizin parasal kaynakları olabilir miras konuları nafaka konuları kredi burs tazminat gibi konular yani buralarda bazı farkındalıklar var yönetici gezegen Mars ve Pluto ile kare açıda e, mücadele var Aslında biraz baskılar var manipülatif durumlarda var yani bir e, belki sizi zorlayacak bir borç konusu olabilir Belki kredi konularında beklediğiniz bir kredi konusunun bazı engellerle karşılaşması da olabilir. Ya da sizi zorlayacak bazı koşullar gündemde olabilir. Eşinizin kaynaklarında ya da ortaklı işlerinizde biraz mücadeleler olabilir. Tüm bunlar olasılıklar dahilinde ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa ya da öncü burçlarda... E, gezegenleriniz bulunuyorsa mesela ay burcunuz olabilir Merkürünüz olur Mars'ınız olur özellikle Öncü burçlarda terazi koç yengeç oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için bireysel etkileri daha güçlü olacaktır bulunmuyorsa çok da güçlü olmayabilir yani çok da fazla bir şey hissetmeyebilirsiniz Evet parasal konularda bazı krizler olabilir baskılar olabilir bunun yanı sıra 8. ev e, dönüşümlerle ilgili Aslında e, bu krizler size e, manevi anlamda önemli farkındalıklar getirebilir veya sağlık konularında bazı şifa e, olanakları verebilir yani bunlar ameliyatlar operasyonlar olabilir işte bir diş operasyonu örneğin ya da bir sağlıkla ilgili bir ameliyat tedavi imkanı veya bilinçaltınızla ilgili bir problemi çözmek için terapiler yani Bunlar da söz konusu olabilir bu dolunayla beraber hayatınıza girebilir Evet ayın 20'sinden sonraki olan süreç özellikle o hafta dolunay haftasında güçlü olarak bu temalar gündemimizde kalabilir Mars ayın otuzundan sonra artık teraziden ayrılacak terazideki yolculuğunu bitiriyor Akrep burcuna geçecek ama bu özellikle Kasım ayını daha çok şekillendirecek. Kasım ayında Mars güçlü olduğu Akrep Burcu'nda. E, Güneş de ayının 23'ünden itibaren Akrep Burcu'na geçiyor. Üçüncü evinize ilerlemeye başlıyor. E, bu döngü daha çok seyahatler, işte yakın çevre ilişkileri, biraz eğitim konuları, e, bireysel girişimler, yani belki ticari faaliyetler. Bu alanlarda daha fazla enerjinin öne çıktığı.